Bir sorunla başlıyoruz. Melis ve Haluk birbirinden uzak, aralarında görüş mesafesinin olmadığı ağaç evlerde yaşıyorlar. Ve birbirleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Bu yüzden iki ev arasına bir tel çekmeye karar veriyorlar. Teli sıkıca gerip her uca bir teneke kutu bağlıyorlar. Bu, seslerinin tel vasıtasıyla soluk bir şekilde iletilmesini sağlayacak. Ancak bir sorun var, gürültü. Ne zaman şiddetli bir rüzgar olsa, gürültüden sinyali duymak imkansız hale geliyor. Bu nedenle, sinyali gürültüden ayırmak için sinyalin güç seviyesini artırmaları gerekiyor. Bu, halua bir fikir veriyor. Tele parmaklarıyla vurabilirler. Bu sinyali gürültü de olsa ayırt etmek daha kolay. Fakat, bu başka bir probleme neden oluyor mesajlarını tel vuruşlarıyla nasıl kodlayacaklar? Uzak mesafeden masa oyunu oynamak istediklerinden ilk önce iki zardan çıkacak sonuçların en sık olanlarını ele alıyorlar. Gönderdikleri mesajlar sınırsız sayıdaki sembollerden bir seçenek olarak düşünülebilir. Bu durumda olası 11 sayı var. Biz buna orjinal adıyla Disqueed source ya da kesikli kaynak diyoruz. İlk olarak en basit yöntemi kullanmaya karar veriyorlar. Sonuçları tele vuruş sayısı olarak gönderiyorlar. Yani 3'ü göndermek için tele 3 kez vuruyorlar. 9 için 9 vuruş. 12 için 12 vuruş. Ancak daha sonra fark ediyorlar ki bu olması gerekenden daha fazla zaman alıyor. Uygulamada, 1 saniyede en fazla 2 vuruş gönderebileceklerini görüyorlar. Daha hızlısı kafalarını karıştırıyor. Yani, saniye başına 2 vuruş, bu şekilde bilgi aktarımının hızı ya da kapasitesi olarak düşünülebilir. Ve en sık gelen zarın, 7 olduğu görülüyor. Yani, 7 sayısını göndermek, 3,5 saniye sürüyor. Daha sonra Melis, eğer kodlama stratejilerini değiştirirlerse daha iyi sonuç alacaklarını fark ediyor. Gönderilen her numaranın basit bir yol izlediği görülüyor. İkiyi atmak için bir yol var. Üçü atmak için iki yol var. Dört için üç yol, beş için dört yol, altı için beş yol. Yedi için altı yol. Bu sayı en sık geleni. 8 için 5 yol. 9 için 4 yol ve bu böyle 12'ye kadar gidiyor. Bu her sayının kaç farklı yolla gelebileceğini gösteren bir grafik. Olası yollar belli. Şimdi grafiği vuruş sayıları ve simgeler şeklinde değiştirelim. Melis en sık gelen sayı olan 7'yi en kısa sinyal, yani 1 vuruş olarak kodluyor. Daha sonra da, bir sonraki en sık gelen sayıya geçiyor. Eğer eşitlik varsa, içlerinden birini rastgele seçiyor. Bu durumda 6 sayısı için 2 vuruş seçiyor ve 8 için de 3 vuruş, 9 için 5 vuruş ve 5 için 4 vuruş. Bu 11 vuruş olarak belirlenen 12'ye ulaşana kadar böyle devam ediyor. Şimdi en sık gelen sayı olan 7, bir saniyeden daha az bir sürede gönderilebilir. Bu büyük bir gelişme. Bu basit değişiklik, aynı süre içerisinde ortalama olarak daha fazla bilgi aktarımı sağlayacak. Bu kodlama stratejisi, bu örnek için aslında en ideali. Çünkü iki zarı, aynı vuruşları kullanarak daha kısa sürede yollamanın bir yolunu bulmamız imkansız. Ama telle bir süre oynadıktan sonra, Haluk'un aklına başka bir fikir geliyor. Sizce bu fikir ne olabilir? Düşüncelerinizi aşağıda paylaşın. Unutmayın, herhangi bir gelişme ortalamadan daha az zaman almalı. Ayrıca mesajları kodlamak kolay olmalı. Hadi fikirlerinizi bekliyorum.